Sanıyorsan yanılıyorsun. Yolumdan çekilirsen ne diyeceğim? Dünyan senin mükemmeli beklen kuzurlarla dolu. Kim açtıysan haketmişti. Sadece ikilileri konuşurup. Doğvetan yüzler hepsi içi dolu. Şaşır ettim onu. Gerekli insanlara verdik gerekli cevabı da. Kanın kafaları. Çokmaz içeri anlamazlar. Nedik sen Nike sneakerlara. Borçtan sosete hayatlara. İlahım tüm ahbaplara Bugün eğer buradaysam Eğer buradaysam Ben Nukhan Arbaytaş Genelarvaytsa Genelarvaytsa Genelarvaytsa Genelarvaytsa Genelarvaytsa Genel Kartile düet yapmak hiç de uzak değil Parlıyorum tıpkı bir yıldız gibi Gecenin karanlığında ışıldığım kesin Işıldarım kesin Zaferler benim Zaferler benim Ekselansları tüm ganimetleriniz benim Hayır bu bir uygun değil Sana söyledim kızına sor Neden değilmiş bu benim sorunum değil Size bin kere anlattım Bin kere bin kere kazanacağım dedim Ama beni dinlemediniz Nefesim bitti Yeter artık savaşacağım ulan Ölene kadar milyonlar alana kadar Biliyor Milyoner ya da milyarder bilmiyorum Söylesen adını koy ne dersen ona devam edeceğim işte söylüyorum sana yetişemiyorsun var Çünkü söylüyorum lan bu ayağımda <gülüyor> Yeterli bu kadar Kartil edret yapmak hiç de uzak değil Parlıyorum tıpkı bir yıldız gibi Gecenin karanlığında Işıldarım kesin Işıldarım kesin Zaferler benim Zaferler benim.